3. Uzman Doktor bir Gürkülliği'nden herkese merhaba. Evet, ekip olarak karşınızdayız ve bugün askıyla yüz germe konusundaki sorularınızı cevaplayacağız. Bize e, birçok soruyla ulaştınız ve şimdi bunların cevaplarını alalım. Evet, ilk soru neydi Hüreyfü Hanım? Çok acıyorum diye soruyorlar hocam. Evet, ağrı, e, acı eşiği insandan insana değişir biliyorsunuz. Ama genellikle çok ağır bir işlem değildir. Sadece yüzü kremlerle uyuşturarak ve giriş yerlerinde ufak anestezik maddelerle uyuşturarak rahatlıkla gün içinde yapılabilen bir işlemdir. Ama neden steril giyiniyoruz? Çünkü size sağlığınız bizim için çok kıymetli. Önce sterilite ve hijyen daha sonra estetik diyoruz. İşlem ne kadar sürüyor? Evet, bir diğer sorumuz işlem ne kadar sürüyor? İşlem eğer emilebilir askılar takılacaksa 15-20 dakika sürüyor. Eğer kalıcı Fransız askıları, sonsuzluk askıları takılacaksa 35 ila 45 dakika sürüyor. Ama bunun öncesindeki hazırlıklar ve sonraki, sonrasındaki dinlenme süreci açısından o gününüzü bize ayırmanızı tavsiye ediyoruz. Bir de etkisi ne kadar sürüyor? Evet, etkisi sürüyor Emilebilir iplerin etkisi cinsine göre değişmekle birlikte yaklaşık 8 ile 12 ayda erimeye başlar. 1-2 yıl boyunca emilebilir iplerin etkisi sürer. Kalıcı ipler ise adı üzerinde kalıcıdır. Ve ameliyatlarla eş değer kalıcılık sağlar. Ameliyatların bile 4-6 ila 6 yıl sonra yavaş yavaş anti aging yaşlanma prosedürünün normal etkisiyle hafif gevşemeye başladığını düşünürsek askılarında en az 3-5 yıl maksimum koruyuculuk seviyesini koruduğu ve bunun da çok rahat üzerine çıkabildiğini göreceğiz. Evet teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.